Hadi gelin, 5 bölü 6 ile 5 bölü 8'i karşılaştıralım. Öncelikle bu kesirlerin ne anlama geldiğini düşünelim. 5 bölü 6, 6 parçadan 5'i demek. Elinizde bir bütün olduğunu düşünün. Diyelim ki bütün bir pasta olsun. İşte bu pastayı 6 parçaya böldüğünüzü düşünürsek, 5 bölü 6 demek, o 6 dilimin 5 tanesi demektir. 5 bölü 8'de de yine 5 parça var. Diğer kesirle aynı olan şey, yine 5 parça olması. Fakat bu sefer pastamızı 8 parçaya bölmüşüz. Dolayısıyla buradaki 5 parça, 8 parçanın 5'i. Bunu çizerek gösterelim. İşte, şuraya bir bütün çiziyorum. Şuraya da başka bir bütün çizeyim. Bunlar iki eşit bütünü temsil ediyorlar. Ve birinde 5 bölü 6'yı, diğerinde ise 5 bölü 8'i göstereceğiz. Böylelikle, kesirlerimizi karşılaştırabileceğiz. 5 bölü 6 için bütünümüzü bölmeye başlıyorum. Pasta örneğini kullanıyorsak, pastamızı 6 eşit parçaya bölüyorum. Tabii, böldüğüm çizgiler tamamen düzgün olmayabilir, ama bütünün 6 eşit parçaya bölündüğünü varsayalım. 5 bölü 6 dediğimizde, bu 6 parçanın 5'ini kastediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İşte, bu görselde, 5 bölü 6'yı göstermiş olduk. Şimdi de 5 bölü 8'i bir düşünelim. 5 bölü 8'in parçaları, 5 bölü 6'nın parçalarından büyük mü olacak, yoksa küçük mü? 8'e bölünen kesir, 6'ya bölünen kesirden büyük müdür, küçük müdür? Çizip cevabı görebiliriz. Evet, bütünlerimizin boyutları aynıysa, ki zaten öyle olması gerekiyor, Farklı sayıya bölündüğünde, ama aynı sayıda parça alındığında ne olduğunu görmüş olacağız. Sağdaki bütünü bu sefer 8 parçaya bölüyorum. Evet, bölü 4 ve bölü 8. İşte bu parçalara baktığımızda, 1 bölü 8'in 1 bölü 6'dan daha küçük olduğunu görüyoruz. Çünkü bu sefer pastamızı 8 kişi arasında paylaştırmışız. Yani her bir dilim daha küçük olmuş. Yine bu parçalardan 5'ini boyuyoruz. Sanki diğer 5 parçayla bu 5 parça eşit olacak gibi geliyor. Fakat bakıp göreceğiz. Evet, gördüğümüz üzere 5 bölü 6 daha fazla yer kaplıyor. Yani burası daha büyük bir miktarı temsil ediyor. Sebebi ise, bütündeki her bir parçanın daha büyük olması. Dolayısıyla 5 tane büyük parça, 5 tane küçük parçadan daha büyüktür. İşaretlerimizi kullanırsak, büyüktür diyeceğiz. Hatırlarsanız işaretin ağzının açık olduğu kısım büyük sayıya bakmalı. Evet, 5 bölü 6, büyüktür, 5 bölü 8. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Yalnız bu sefer kesirleri çizim yapmadan karşılaştıralım. Yani sadece kesirlerin ne anlama geldiğini düşünelim. 2 bölü 5, 5 parçanın ikisi demek. Yani bir bütün 5 parçaya bölünmüş ve o parçalardan ikisini almışız. 2 bölü 3 ise aynı bütünün 3'e bölündüğünü ve bizim bunlardan ikisini aldığımızı gösteriyor. Hangi iki parça daha büyüktür? 2 bölü 3 daha büyüktür çünkü bütünümüzü yalnızca 3 parçaya bölmüşsek elimizdeki parçalar daha büyük demektir. Yani 2 bölü 5 daha küçüktür. Buradaki küçük olan iki parça, büyük olan iki parçadan küçüktür. Yine işaretimizin ağzı açık olan kısmı büyük sayıyı gösteriyor. Yani küçüktür işaretini kullanıyoruz ve 2 bölü 5, 2 bölü 3'ten küçüktür diyoruz.